Herkese merhaba, çok sevdiğim saydığım canlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta neden dünyaya geldi adlı bir deyişip paylaşmak istiyorum sizinle. İsa ruhullahın hayatının sonlarında Romalı vali Pilatus onu sorguya çekiyor. Pilatus da içeri girip İsa'yı huzuruna çağırdı. Yahudilerin şahı mısın sen? diye sordu. İsa şöyle karşılık verdi. ''Bu soru aklına gelip de mi soruyorsun yoksa başkaları mı öyle olduğumu söyledi?'' Pilatus ''Ben Yahudi miyim sanki? Kendi halkın ve halkının önderleri seni yargılamam için huzuruma getirdi. Neden? Suçun ne?'' diye sordu. İsa'nın cevabı şöyleydi. ''Benim şahlığım dünyevi bir şahlık değil.'' Olsaydı taliplerim Yahudi önderlerin ellerine geçmemem için şiddet kullanacaklardı. Ama dediğim gibi benim şahlığım bu dünyaya ait türden değil. Pilatus da demek bir şahsın öyle mi diye sordu. İsa şahım diyorsun öyle doğdum ve insanlara hakikati bildirmeye dünyaya geldim. Tekrarlıyorum. Ve insanlara hakikati bildirmeye dünyaya geldim. Hakikati seven her can dediklerimin doğru olduğunun farkında dedi. Onu da tekrarlıyorum. Hakikati seven her can dediklerimin doğru olduğunun farkında dedi. Pilatus hakikatmış bu nedir ki diye sordu. Evet ve bu aralarındaki söyleşiden esin alarak e, değişin sözlerini yazdım. Bu arada arkamda kar yağıyor dışarıda. Belki göremezsiniz dünya bembeyaza bürülmüş. Ama hakikaten kar lapa lapa yağıyor şu an. Her neyse e, inşallah beğenirsiniz. Gerçeğin özünü bilir Onu bildirmeye Dünyaya geldi. Şahisa gerçeğin özünü bilir. Anlar onu duyurmaya dünyaya geldi İsa hakikatin sırrını anlar onu duyurmaya dünyaya geldi Şah dedi şahım, gayri dünyevi Bu dünyaya ait değil manevi Şah dedi şahlım gayri dünyevi Bu dünyaya ait değil manevi Hakikat anlatmak O'nun görevi O'nu anlatmaya dünyaya geldin Hakikat anlatmak O'nun görevi O'nu anlatmaya dünyaya geldin Hakikati, gerçek canlar Görür ki sözleri hakiki anlar Hakikati, seven, tüm gerçek canlar Görür ki sözleri hakiki anlar Bunun farkındalar hakenler onu söylemeye dünyaya geldi Bunun farkındalar tüm hakerenler onu söylemeye dünyaya geldi. Pilatus bir soru sordu. Ne diye Kervanım, Pilatus, bir soru sordu Hakikat ne diye kafada dayıyordu Kervanım, Pilatus, bir soru sordu Hakikat ne diye kafada dayıyordu Hakikat ne ise İsa duyurdu Onu belirtmeye Dünyaya geldi Hakikat neyse ise İsa duyurdu Onu belirtmeye Dünyaya geldi Evet İsa ne dedi? Şahım diyorsun Öyle doğdum ve insanlara hakikati bildirmeye dünyaya geldim. Hakikati seven her can dediklerimin doğru olduğunun farkında. Çok doğru bir söz. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye verin. Abone olun, yorum yazın, aşkı canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın. Hoşça kalın.